Merhaba Teknoloji takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı olma özelliğini taşıyan MSI Stealth 15M'ye yakından bakacağız. Videomuzu MSI sponsorluğunda çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar oyuncu dizüstü bilgisayarı dediğimiz zaman hepimizin aklına gelen imge kaba saba kalın oyuncu bilgisayarları olabiliyor. Ancak burada MSI Stealth 15M'ye baktığımız zaman oldukça ince ve zarif bir dizüstü bilgisayar görüyoruz. Şimdi öncelikle oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyun testlerimizi yapacağız. Bakalım rekabetçi oyunlarda bize neler sunacak onu bir görelim. Ondan sonra hem donanımına hem de tasarımına bakmaya devam edeceğiz. Hadi gelin oyun testlerini bizdi Arkadaşlar oyunlarımıza baktık hem tasarım hem donanım biraz karışık bir şekilde ben sizlere anlatayım ikisi böyle karışık gidecek. Ekrandan bahsedelim 15.6 inçlik bir ekran bekliyor bizleri ve çözünürlüğümüz 1920x1080. Bu ekranımız IPS seviyesinden başarılı sunan geliştirilmiş bir TN panel. Ekranımızın en öne çıkan özelliklerinden birisi bana kalırsa özellikle rekabetçi oyunlarda sizi ön plana çıkartacak olan ekran tazeleme hızı 144 Hz'lik bir tazeleme hızımız var arkadaşlar. Yani bu da dediğim gibi ciddi manada oyunlarda önemli bir hale geliyor. Bilgisayarın tasarımında incelikten bahsetmemiz lazım çünkü yine 15.95mm gibi oldukça küçük bir rakam görüyoruz bilgisayar hakikaten ince. Bu da bilgisayarın iddiasını taşıdığı yönlerden bir tanesi toplam ağırlığımızda 1.69kg yani sağa sola taşımak açısından herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Yine şunu da yapalım hemen tek elle bakalım kapatıp açabiliyor muyuz? Şöyle oldukça rahat bir şekilde, hafif bir şekilde tek elimizle ekranı açıp kapatabiliyoruz. Yine oyunculara yönelik düşünmüşler arkadaşlar. Arkadan aydınlatmalı RGB bir klavyemiz var. MSI yine kendi yazılımı sayesinde bu RGB klavyeyi istediğimiz gibi aydınlatma özellikleri kazandırabiliyoruz. Dilersek de hiç kullanmayacaksanız da kapatabiliyorsunuz tabii ki de. Klavye tuşları yumuşak bir yapıda basma hissiyatı da gayet güzel. Yazarken veya oyun oynarken ben bir sorunla karşılaşmadım. Touchpad bölümü benim dizüstü bilgisayarlarda her zaman zaten söylemeye çalışıyorum. Çok kullandığım bir bölüm değil arkadaşlar. İşime çok lazım çok gerekirse kullanıyorum ama yine de sade güzel sırıtmayan bir tasarım yapmışlar. Üzerinde herhangi böyle bölen fiziksel vesaire bir tuş yok. Yekpare bir touchpad'imiz var burada. Tabii ki de amacınız oyun oynamaksa tutup da counter vesaire oynayacak haliniz yok. Yanında bir tane mouse eklemeniz lazım. Alüminyum bir çerçeveyle birlikte geliyor cihaz arkadaşlar. Bunun yanında iki tane farklı renk seçeneği var. Bir tanesi elimde görmüş olduğunuz pure white diye geçiyor. Yani saf beyaz rengi gayet çık gayet güzel durduğunu söyleyebilirim. Bir tane de carbon grease diye bir renk seçeneği var. O da tabii ki de koyu renk severler için tasarlanmış. Şimdi birazcık da donanımdan da bahsedelim. Şöyle tasarıma genel olarak değindik. Zaten bir sürü görselle yakından sizlere göstermeye çalıştık arkadaşlar. İşlemci tarafında Intel'in dizüstü bilgisayarlarda kullandığı en yeni işlemcilerden bir tanesini barındırıyor. Tiger Lake serisine olan i7 işlemcimiz 3.0 GHz'e kadar hız sunuyor. Eğer tabii ki de turbo'ya alırsanız 4.8 GHz'e kadar yükseltmek mümkün. Intel'in verilerine göre de bir önceki yani 10. nesil işlemciye göre 11. nesil yüzde %20 daha hızlı. Dahili olarak 8 GB'lık Intel Iris Xe ekran kartına sahip işlem ile birlikte aslında bir dizi üstünden tüm beklentilerinizi karşılayabilecek durumda olduğunu söyleyebilirim. 500 GB'lık 4. nesil SSD'ye sahip olan bilgisayarda saniyede 7800 mb saniyelik bir veri yazma hızını vaat ediyor. Depolama miktarı kulağa biraz düşük gelse de hızlı bir veri aktarım bulunduğu için harici birimlerle arasında dosyaları hızlıca alıp gönderebiliyorsun. Bilgisayarımızda 16 GB'lık LPDDR4 RAM'imiz var. İlerleyen günlerde tabii ki de dilerseniz bu hafızayı 32 x 2 şeklinde yani 64 GB'a yükseltebileceğiniz kadar yeriniz var bilgisayar. MSI bu bellek veren değişim meselesinde arkadaşlar size müsaade ediyor. Burada etiketi yırtılsa dahi siz değiştirirken burada garanti kapsamının dışında kalmıyor cihazınız. Tabii ki de bu işlemi yaparken de cihaza zarar vermemeniz gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Oyuncular için bilgisayarda önemli detaylardan bir tanesi de bilgisayarımızın ekran kartı. 6 GB'lık bir hafızaya sahip GeForce 1660 Ti ekran kartı mevcut içinde. Günümüzün popüler oyunlarını rahatlıkla oynatabilen bir ekran kartı arkadaşlar. Bunun yanında rekabetçi oyunlarda da zaten ekran tarafında da bahsetmiştim. 4 Hz olayı bence oldukça önemli. Son olarak yine performansla alakalı bir şeyden bahsetmek gerekirse MSI'ın oldukça güzel bir şekilde sunduğu bir uygulama var arkadaşlar. Dragon Center diye geçiyor. Buradan bilgisayarın optimizasyonuyla ilgili oldukça önemli detaylara bakabiliyoruz. Burada farklı amaçlar için kullanabileceğiniz 4 farklı mod var. Zaten ben de burada açtım. size yakın plan çekimlerde görüyorsunuz arkadaşlar. Ekstrem performansını istiyorsunuz. Hemen buraya tıklıyorsunuz. Ekstrem performansa ve bilgisayardan alabileceğiniz bütün gücü almaya başlıyorsunuz. Tabii ki de daha dengeli bir deneyim de isteyebilirsiniz. O sırada daha vesaire yani çok grafik istemeyen bir oyun oynayacaksınız ya da film izliyorsunuz, dizi izliyorsunuz vesaire. Hemen altında bir tane balans modu var. Ona da geçebilirsiniz. Tabii ki de fanları çok fazla açmadığı için, bilgisayarı soğutmaya çok fazla çalışmadığı için daha sessiz çalıştığını söyleyebiliriz bu modu. Tabii ki de bunun dışında balans ve ekstrem performans modunun dışında bir de silent ve süper bateri dediği yani hem bataryadan hiç neredeyse harcamayan çok az harcaya ve de oldukça sessiz çalıştıran modlarımız da mevcut. Bu tamamen sizi kullanım senaryonuza göre değişen şeyler arkadaşlar. Bundan da bahsettiğimize göre arkadaşlar artık stelt 15 ile alakalı son sözlerimize gelebiliriz. Şimdi Stealth 15M bizim ne işimize yarıyor arkadaşlar? Hem günlük kullanımda yanımıza taşıyabileceğimiz hafif ve oldukça ince bir bilgisayar. Bunun yanında bir de oyuncu bilgisayarı arkadaşlar. Gün içinde oyun oynuyorsanız ya da akşam okuldan geldiğinizde, işten geldiğiniz vesaire ben bilgisayarımda oyun da oynamak istiyorum diyorsanız bu işinizi de E mesaj MSI ürünü bize önden gönderdi. Şu an için piyasada satış yok. Ocak ayında çıkacak arkadaşlar. Hatta ocak ayında çıktığı zaman de RTX 3060'lı bir modeli de olacak. Bunu. Bunun yanında ürünle ilgili daha detaylı bilgiyi de bulabileceğiniz bir bağlantı koyduk. Hemen açıklama kısmına oraya gidip ürüne ilgili detaylı bilgileri de görebilirsiniz arkadaşlar Ayrıca kafanıza takılan da herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz videomuzun sonunda gelmiş olduk arkadaşlar başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere diyelim hoşçakalın ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.